Merhabalar arkadaşlar Define Gezegeni hoş geldiniz Twitter'dan bir arkadaşımız sormuş demiş ki Pyros ve Guardian ile bir Secret destesi yapılır mı diye tabii ki yapılır yani hepsiyle bir deste yapılır yalnız şöyle bir durum var yaptığımız bu deste meta olur yani meta ne demek ki? bu düşünce destesi yani ben böyle bir şey düşündüm bakalım ne iş yapacak destesi fakat eğer Kasmak istiyorsanız, level kasmak istiyorsanız, e, Leader Destesi yapacağım ben diyorsanız, e, Paladin'den yapmanızı tavsiye ediyorum oyun içerisinde. Çünkü inanılmaz derecede Murloclarla beraber efektif hareketleri var. E, zaten dünya genelinde de Paladin Destesi şu anda çok popüler. E, bunu ben nereden biliyorum arkadaşlar? Arena'nın Headstats arena nereden çıktı çok özür dilerim Hearthstone'un hiç stats bölümleri var mesela işte hs replay sitesi var oraya girdiğiniz zaman e, favori desteler işte şu an dünyanın kullandığı hangi deste favori veya işte hangi hero'lar daha çok tercih ediliyor onlara bakabilirsiniz şimdi biz de arkadaşımızı kırmadık e, destemizi yapalım dedik haydi hep beraber yapalım mage aldım Match ile beraber başlıyorum. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E, bu oyunda hani para yatırmadan olur mu diye. İnanın yani ben bunu bu hemen hemen ilk çıktığı zamandan beri oynuyorum. E, bir kere de birine yatırdığımı hatırlamıyorum. Yani oyun için. O yüzden size tavsiyem hiç gerek yok böyle şeyler. Arena'dan zaten kazanabiliyorsunuz. E, fazla kartlarınızı kırabiliyorsunuz. Tozlarla sizin şey yapabiliyorsunuz zaten. En güzel tarafı bu. Hemen desteğinin adını artık desteği nasıl yapalım önce onu düşünelim. Şimdi arkadaş bize... E, ne demişti? Pyros ve e, şu kart. Nerede o vardı bende? Evet. Pyros ve Medium Guardian. O da Nerede? işte burada. Şu ikisiyle yapılabilecek deste. Gene Secret testesi hmm. demişim. O Secret testesi olduğu için ben Öncelikle bir güzel açılış yapabileceğim kartları alıyorum. İki tane babelik bu kaldım. Şu bir tane altını vardı onu alayım. Madem Secret olacak. Ne kadar güzel isim koymuşlar. Arkanolojist diye. Arkeolog da güzel bir bağlantı kurmuşlar. Medievalet, işte Pyros demiş. Pyros'u aldım. Frostbot, Primordial Grip. Bu çok önemli. Bu yoksa yapın yani bunu bir şekilde. Fazla kartlarınızı kırabilirsiniz. Kart çekme kardeşim. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Secret destesi olacak. Ice Block'u kesinlikle almak istiyorum, Ice Bariyer'i de almak istiyorum. Şu ikisi bana zaman kazandıracak arkadaşlar. İkisi bana zaman kazandıracak ama onu aldım. Bunu almama gerek var mı? Yok. Ama Counter Spell alabilirim. Veya şundan bir tane alıp Counter Spell mi alsam ki? Nasıl yapalım? Neyse almam gereken kartları ben bir alayım? İki tane Fireball. Bir tane meteor alalım zaten bir tane var. Firelands Portal, Pyroblast, Flame Strike. Şimdi Medi Radiar alalım. Testte ne oldu? Testte ne oldu? Şimdi 4 mana seviyesinde benim oyunda süreceğim kart yok gibi bir şey. Ama zaten fazla bir tercih hakkım da kalmadı. Ben son kart olarak da Alexastra'yı almak istiyorum. Şunun yani Counter Spell masam ki ya bir tanesinin yerine alayım ya yani Counter Spell alayım. Sonuçta insanlar boşu boşuna büyük arte koymaz desteği. Counter Spell aldım arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak. Şimdi ben burada bir de isim vereyim Ne vereyim? Ah, Pyro veriyorum arkadaşçığım. Kısadan da bir de oyun yapalım. Bakalım ne oluyor hep beraber seyredelim. En son burada kalmışım ben. Bunun için casual değil. Re renk sıralama oynayalım. Bakalım ne olacak. Okul olduğundan dolayı fazla oynayamıyordum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Hearthstone'da eğer lejende olmak istiyorsanız inanılmaz bir vakit vermeniz gereken bir şey. Sonuçta burada Hearthstone'da da şöyle bir durum var. Ee, %58 %60 hani bakmayın siz internet işte %60, %70, internet dediğine %58 de. Hatta 60'la 52 arası gidip geliyor yani bu ne demek 2 oyundan biri gidiyor yani. Şimdi i̇şte Hunter gelmiş ilk açılışta şu iyi. Şu kalsın bakalım. Gayet güzel. Bu açılışa da arkadaşlar sağda solda denk gelirseniz araştırırken Mooligans diye yazıyor işte. Elinizde olması, elinizde açılışta elinizdeki kartlar hangisi? Ona göre stratejinizi belirlersiniz zaten. Şimdi, şunda şöyle bir durum var. Bunu bir sırtlan kartı var biliyorsunuz. Çok tehlikeli. Şimdi şu ikisiyle veya şununla komboya gidilir. Sanki şunu atmam daha mantıklı. Bayağı Phoenix ya. Silahı harcar mı acaba? Harcarsa bizim için iyi olur. Eğer harcarsa bana wire'ımı atmayın planlıyorum. Harcamazsa Circle ya Artı Ice Block Atmadı Evet Şimdi bir dahaki Şimdi Ice block zaten hemen şimdi aktif olmaz. Bir dahaki turn media atıyorum. Eğer silahla bunu kaldırırsa tabii ki. Oh. Oh. Harika. Yani şu an arkadaş fişi bile çekebilir. oyunlar çıkabilir yani. Olacakları görecek. Ondan sonra bakalım ne olacak. Vur vur çekinme. Tam bir strateji hatası yaptık. Bu da biraz heyecandan oldu. Kusura bakmayın ama gene de öyle biz alacağız büyük ihtimal. Sadece bunlar kurtarmayacak onu. Hoşum. neden ona verdi ki ben olsam buna verirdim sonuçta atak yapıyor bu da biraz cahil cahil oynuyor ama yapacak bir şey yok artık Artık yani kaldır onu. Başına bela olacaktı senin. atayım mı filim? At mı? Zaten şimdi bunu kaldırmazsa oyun bitecek. Ama kaldırır zaten şu an 20. 3 yolumuz var. Eğer başlangıçtaki o hatayı yapmasaydık zaten çoktan çıkmış olacaktı arkadaş oyundan. Ama işte heyecanla böyle şeyler oluyor. Hatta şöyle yapalım mı sizin için? Al kardeşim. Bu senin için. İşte Counter Zaten isminde meymenet yoktu. Bunun bu gitti. Bu şekilde gayet hoş. Devamını da getirebilirsiniz. Tabii ki sonuçta size kalmış adı üzerinde meta. İstediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Desteğinizi. Tekrardan iyi oyunlar. Hepiniz hoşçakalın.